Merhaba dostlarım ben Serdar ve e baştan hoş geldiniz. Ben size e, yorumlarda sordum evet nasıl giyinsin diye sordum da bu videoyu hemen onun ardından çektim. O yüzden e, e, yorumlar yazdıysanız daha onları okuyamamış olabilirim. Çok doğal. E, i̇nşallah o video e, hızlıca yayınlanır da şey olmayız. Yorumlarınızı okurum. Çünkü oyunu bitirmeden şey yapmayalım. En azından canlı yayınlar olacak. Yani canlı yayınlar olunca rahat rahat bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi ön, önce önce bir şuraya gideceğiz. Bugün hangi gün? Bugün. Bugün pazar. Geçen videoda bütün evleri satın aldık. San Andreas'ta satın alınmamış ev yok. Baştan göstereceğim. Çünkü bu bir gurur tablosu. O kadar para elde ettik ki. O kadar çalışarak, ederek, emek harcayarak o kadar güzel paralar kazandık ki. Bakınız. Tamam. San Fierro tamam. Bone County çöl tamam. Las Venturas tamam. Flint County şey falan tamam. Kırsallarda e, ev, bütün evler var. E, dağlarda bütün evler var. Beko Beanto falan zaten ev yok. Los Santos'ta bütün evler her şey bizim. Her şey bizim. Onu tamamladık. CJ'yi giydirdik ve e, şurayı da tamamladık. Kamyonculuk görevlerimizde yaptık. Her şey yerli yerinde. Ben şimdi şuraya gideceğim. Bir bakmak istiyorum çünkü şeyi ne kadar yaptık ne kadar yapmadık diye. Sanırım ee, 4 trak ee, yani motor yarışı <gülüyor> stadyum eventini yapmadık. O bir stadyum eventi. 4 trak şey yapmışız. 4 track değil de kickstartı yapmışız. Ama motor yarışını yapmamışız. Motor yarışını yapsaydık bize orada daha farklı bir araç verecekti. Yanlış hatırlamıyorsam, değil mi? Mesela şu sağ taraftaki aracı bize vermesinin şeyi, sebebi bizim startı tamamlamış olmamız. Dune. Bunu burada aldık. Şimdi buraya gireceğiz. Dört track. Hah, bunu yapmadık. Şimdi bunu yapacağız. Haydi bakalım. Ya da aman, bir şey olursa olsun ya. Sesleri duyalım ya. Ses var zaten, ses. Şu an ses çıkarıyoruz. 12.yim yine ya. Yine 12.yim ya. Nasıl böyle oluyor bu ya? Motor yarışı neden zor. Neyse takip edeceğim bu sefer. Şey yapmak yok. Saçmalamak yok. Hah güzel güzel güzel. Eze eze devam. 7.yiz güzel. Harika. Herkes düştü. Harika. Erken 7.yiliği kaptık bu sefer. Dur bakalım onları mı takip edeceğim acaba? Böyle köşeleri hızlı hızlı alıp alıp alıp alıp. Oh mis gibi mis gibi mis gibi. Beşinci yüz, güzel gidiyoruz. Sadece heyecan yapıp şey yapmamam lazım şu an. Üçüncü yüz, ben yine dördüncüyüm. İkinci yüz, yine üçüncü yüz. Hayır dördüncü olmayacağım. Burada siz düşeceksiniz. Düşmediler. Düşmediler. Eyvah, kazanacağız, kazanacağız hocam. O düşüyor ikinciyiz. İkinciyiz önümüzde sadece tek kişi var. Birinci çok az kaldı. Yapma bunu yapma yapma yapma. Hız kaybetti, hız kaybetti, hız kaybettik. Görüyorum seni görüyorum seni. Pis sakallı herif. Hoş ben de sakallıyım. En iyi tur süresi güzel güzel güzel güzel. güzel. Yakalayacağım oğlum seni çok yakınım sana. Çok yakınım sana yakalayacağım seni. Motosiklet kullanma becerinin artı daha da artmaz artık. Bu ne biçim mesaj lan? Ne gelecek? Avantaj ney? Ne yapacağım motosiklet kullanma becerisiyle? Daha da atmaz artık de. Hayvan herif falan diye mesaj atmışlar resmiden. Hakaret etmedikleri kaldı. Ha birinciyim. Arkamdan kovalıyor şerifsiz. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Ne demek bu? Sıralama değiştiğinde mi böyle oluyor? Bir tarafı mı atıyor yani? Şey oluyorum korkuyorum. Şey korkuyorum yani. Birisi beni geçtirdi ya korkuyorum. Oğlum sürekli bu herif benim mi geçiyor? Yo. Allah Allah. Güzel güzel güzel güzel güzel. Aha son tur. Son tur. Son tur. Allah aşkına son tur. Bunu yapmamışım ben. Son tur. Dayan Serdar dayan. Bir, bir tur daha dayan. Bir tur daha dayan. İnanıyoruz sana yapabilirsin. Bu yorumları görmek istiyorum. Zorlandım hakikaten zorlandım ha. Sona bıraktığım işler zorlayıcı işlermiş yani. Kamyonculuğun son şeyi de zorlamıştı. Motosiklet de zorladı hoş. Bir süredir bir... Oh oy oh, 25 bin dolar. Güzel güzel güzel. Neyse evle, evlere harcadığımız paranın bir kısmını geri aldık. 5 dakika 22 saniye. Şimdi güzel bir şey gelmiştir oraya diye düşünüyorum. Güzel evet bu geldiyse burayı tamamladık demek. Okey güzel hadi buna binelim. Yine arabamıza binelim. Ve buradan gidelim. default gidelim buradan. Paramı toplayayım diyordum. Yani o kadar geçiyoruz bunları ha. Bunlar bizim işletmemiz artık. Paraları toplayalım değil mi? alana gidip toplayalım. Kovari'ye gidip toplayalım. Havaalanından geçelim. Paramızı toplayalım öyle oraya geçelim. Çünkü bot okulunu yapmamız lazım. Gemi okulu. Tekne okulu. Onu yapacağız ki %100, yani %100 için gerekli olan bir şeyler. Ve ben onu yaptığımızı hatırlamıyorum. Öyle bir şey yapmadık. Bunu Allah'tan kontrol etmişim. Yani e, bilmiyordum bunu yapmadığımızı. Ben 4 track yap şey e, daha doğrusu kickstart'ı, o puan topladığımız... Stadyum etkinliğini yapınca stadyumu yaptım sandım. Ama yok öyle değilmiş. Daha fazla şey koymuşlar. Ay motor var burada. Hocam o zaman ben bunu şeye koyarım. Motor alırım yani. Oh oh mis gibi bir polis çipi, bir freeway, bir şey. İnşallah o motor bir yere gitmez. 2380 dolar. Güzel böyle paralarımızı yavaş yavaş şey yapıyoruz. Mesela bugün... Ee, yaklaşık 28 bin dolar falan topladık Bu bizim için iyi bir şey Şimdi ileriye gideceğiz nereye gideceğiz şuraya gideceğiz Şu evde sevleyeceğiz çünkü Bot okulunu öyle tamamlayacağız Bot okuluna çok yabancıyım bilmiyorum ne olacak İlk kez göreceğim Hiç bilmiyorum yani nasıl bir şey Neye yarayacak Şeyde anlamıyorum ki Anlamıyorum yani gerçekten anlamıyorum Motosiklet becerim tamam okey güzel. maksimumda. da ne işe yarayacak? Daha da gelişmez artık diye mesaj geldi. İnanılmaz yani. Oyun resmen bana hakaret etti. Tek soyun sopun kurusun demediği kaldı yani. Wow. Orada da en enteresan manevralar. Bir dakika. Şurada aynı. Burada bunu hatırlamıştım. Doğru burada böyle bir şey vardı. En azından şunu şey yapalım da gidip baştan... Ee, silahçıdan ammunition'dan şey almamız gerekmesin. Yeniden zırh almamız gerekmesin. Para yani onlar da para. Ve şu an azıcık daha fazla paraya ihtiyacımız var. Botokul yapınca para verecek mi bilmiyorum. Ama mesela her defasında yarış yaptığımızda o şey yarıştırı bize e, 25 bin 25.000 25.000 verecek. Enerji mi verirler bize ya? Bu enerji mi yoksa FRC mi? Hececi. Bir sürü şey var ha. Bir sürü farklı. Güzel. O arada şeye bakacaktım. Dur. En son 88.77 idi. Oha! Ben yarışı bitirince 88.77'den 89.30 tamam o da yüzde yarım gibi verdi. Yani yüzde yarım verdi. 88.77'den evet %0.53 puan geldi galiba. Tamam güzel. İlerliyoruz. %89.30 %11'den daha az kaldı. Değerli dostlarım, değerli apaplarım. daha şey atlayabiliyor muyum? Okey, motorculuğumuzun baya iyi olması lazım. Mesela doğrudan burada bir safe şey house'a verebilirlermiş gibi hissediyorum burası da. Çünkü güzel, burası da güzel bir kasaba, güzel bir yer ha. Yani... Boş kalıyor burası, çok boş kalmış abi. Buraya koysanıza bir şey. Ben burada hiçbir şey yaptığımı hatırlamıyorum. Hiçbir görev yaptığımı hatırlamıyorum. İlginç güzel evler var. Ya güzel bir yer burası. Çok hoş bir yer. Neden burası boş ki? Belki kesilmiş şey vardır. İçerik vardır. Kat content vardır. Evet. Evet hocam. Elimde silahla giriyorum bot okuluna. Beni ya geçireceksiniz ya geçireceksiniz. Basic seamen chip. Denizcilik okulu burası. Ha okey ne yapacağım? V basıl basılı tutarak hızlanma tekneyi şamandıraların arasında durdur. Bu dur durdur. Tamam güzel. Bronz mu aldım? Flotte Tamam hadi bakalım. Haa okey. Kontrol noktaları güzel. A burada ne kadar az çarparsak o kadar değil doğru burada azıcık daha kusursuzluk gerekiyor. Şimdi sağa döneceğim. Nasıl keskin bir sağ yapacağım? Başka? Bitti. Okey güzel. Fresh salon neymiş? Slalom. Suyum var bu kez. Susuz kalmıyoruz. Anlamadım. Neyse. Devam. Çünkü çok anlaşılmıyor şeyler. Çamandırların arasından geçerek en düşük sürede tamamla. Sınavdan çıkmak için Enter tuşunu kullanabilirsin. Neden? Ha böyle şey oluyor. Çok daha... Dik virajlar, daha şiddetli virajlar çiziyoruz. Viraj konusunda sıkıntımız yok. Durma konusunda sıkıntımız var. En kısa sürede dedi. Herhalde bir süre limiti var. Ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Sol yapacağız. Sağ yapacağız. Şuradan iyice sola alayım da sağa dönebilelim. Çarpmayalım, çarpmayalım, çarpmayalım. Ha bir de sol, baştan sol yapacağız. Hop. Bunun gemi var orada. çarpmayak. Bunları yeni görüyorum. Ben bunları bir kez yapıyorum. Tur mu yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ha, bu bitiş. Güzel. Bakalım ne verecekler. Bitti. Güzel. Devam. Ne bu bronz mu altın mı lan? Ne aldık? Altın. Aa altın almışız hepsinden. En düşük atlama mesafesi 55 metre. Ne bu? Atlama rampasına git ve şamandıralara paralel bir atlama yap. Okey. Ha. Okay, gümüş aldık herhalde. Devam. Tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Oo. Oh. Ne kadar başarılı bir atlamayı da onu anlayamadım ama Göreceğiz Aaa sol yapacağız oradan Aaa çünkü karada da gidebiliyoruz O yüzden bir sıkıntımız yok Şimdi oradan geçeceğiz ki, Karadan da gideceksin şimdi Karadan geçmeye bile gerek kalmadı bebeğim Geçmeye bile gerek kalmadı Taptan CJ olduk artık. CJ Reis. Mart sesleri hoş bile tabi olmuş. Burayı hatırlatıyor. Buradan keskin bir sağ yapacağız. Bunda keskin bir sol yapacağız. Yine keskin bir sağ yapacağız. Ki yine acayip keskin bir sol yapacağız. Çarpmadık. Güzel. Zaman sınırı nedir nasıldır bilmiyorum. Aa orası da bitiş çizgisi. İyi. Bitti. Bitti demesi ilginç olmuş. Aa bitirdik lan. Tekne kursu geçildi. Tebrikler tekne kursunun tüm sınavlarından geçtin. Ee, ne iş miyordu? Bu mu geldi? Ne, ne oldu? Bu O mu geldi? Ulan şu tekne çok güzelmiş. Ben o tekneyi süreceğim. Tierra Rova'da. Şimdi izininizle madem biz bir CJ reis olduk Ulan atlayamıyor muyuz? Şunu atlayamıyor muyum? Hah çık hocam çık bu senin teknen artık Buradan Yani şimdi çok daha Şey yapmayalım buradan buraya gitmek Azıcık yorar gibi Şuraya gidelim En azından Sanfiyar'ı Şuraya tekneyle dönelim ondan sonra şey yaparız Burada helikopter gitmiş Helikopter gitmeseydi onunla da giderdik güzel olurdu. Dedim bununla şimdi Los Santos'a döneriz diye ama çok yavaş olur. O yüzden umansına çarp, çarpayım mı? Çar, çarpayım Çarpa, çarpamadım. Büyük ama e, şey bir tekniğimiz var. Şimdi güzel bir tekniğimiz var. Aslında gösterişli bir tekniğimiz var ama büyük ama yavaş işte yani sıkıntı orada. E buradan gerçekten ancak oraya gidebiliyormuşuz. Çünkü oraya da gidebilirsek <gülüyor> yavaş. Çok alttan. <gülüyor> hey be. CJ Reis. Daha neler neler yapacağız seninle. Okey. Bo bot okulunu tamamladık. Şu an aklında kalan başka hiçbir şey yok. İş yok. Yan iş falan hiçbir şey kalmadı diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Sadece collectible'lar kaldı. Ee, şey var. E doğru. Ee, Import-Export var. Onu da yayında yapacağız. Import-Export'u da yayında yapacağız. Collectible'lar. Ben import-Export da biraz collectible gibi. Onları yapacağız. Hocam ben buraya çekiyorum gemiyi. Şu sağ tarafta araba park edilmiş bir arabanın olacağına güveniyorum. Evet. Tekneyi ise güle güle kullanın siz. Eğit cizi. Ne şeydin sen öyle. Ağzımdan bazen o, bazen o kelime kaçıyor. Bugün de motorculuğu yaptık. Motorculuğu yaptık. Denizciliği de yaptık. Hem motorcu hem denizci, denizci olduk bugün. Müthiş. Çok güzel. Bir şey kalmadı arkadaşlar. Sanres'i bitirdik. Bay Bütün Biti Aa buradan şey parayı alalım mı? Ziron'un önünden geçiyoruz adam değil mi? Hem buradan parayı alalım hem Venk Carz'dan parayı 5000 dolar ha iyi. Oy 5000 dolar geldi. Bir de buradan şeye geçelim. Venk Carz'a geçelim oradan. Şurada önce şurada seviliriz sonra havalanına geçeriz. Venk Carz'a gitmişti oradan da bir tanesi yürütelim ya ne olacak kenderbabımız zaten. Gitmişken azıcık klasik dedim. motor var mı diye bakıyorum. Motor yok. İçeride başka arabalar vardır ama. Ne kadar? 1990 mı? Ha daha önce buradan geldik diye. Evet. Benim işletmem alırım. Yapacağım hiçbir iş kalmadı benim. Şöyle bir haritaya bakıyorum. Bir şey var mı diye. E, hiçbir şey yok. Her şeyi yaptık. Hiç bir şey yok. Tek bir şey bile yok. Her bir şeyi. Yaptık. İşte şurada bir import-export var. Collectible var, var. Collectible'ları ayrı toplayacağız. Bütün okulları yaptık. Bütün işletmeler bizim. Bütün kurye görevlerini yaptık. Kamyonculuk bizim. Madencilik. Her şey bizde. Yani bu şehre yeni gelmiştik. Ve tempeni bizi içeriye almıştı. Ama artık şu an... Geldiğimiz noktada... Hem rapçilere menajerlik de yapıyoruz, müzisyenlere, rapçilere onlara bunlara menajerlik de yapıyoruz. E, kendi La Centros'ta kendi e, turistik işletmelerimiz var diyeyim, kendi otellerimiz işletmelerimiz var. E, üretim endüstrisine de katkıda bulunuyoruz, madenler çıkarıyoruz, bunu sanayiye sunuyoruz. E, kamyonlarımız, kendi kamyonlarımız e, bunu alıp taşıyor, oraya buraya götürüyor. Havaalanımız var, havaalanından yine bu sanayi ürünleri taşınıyor. Bunlar daha sonra pazarda da satabiliyoruz, dükkanlarımız var, mağazalarımız var, e, kuryelerimiz bunları insanlara götürebiliyor, marketlerimiz var, Allah'ım Rabbi'm, öyle böyle değil. Çok sağlam bir üretim zincirimiz var şu an elimizde. Biz buraya gelmiştik, elimizdeki parayı da almışlar, bizi tutuklamışlardı. Zaten bu dünyada hep böyle girişimcileri, parlak zihni insanları bu şekilde tutuklarlar, bu şekilde şey olurlar, iftira atmaya çalışırlar. Biz enfes gidiyoruz şu an, hayat çok güzel. Dünya daha da güzel olacak. Ee, polis peşimize düşecek hazır ama hallettik. Ben şimdi bir tane yine e, menajeri oldum. Sanatçının evine gideyim. Çünkü sanatçıları destekliyoruz efendim. Sanatçıları asla şey yapmıyoruz. Sanatçıları desteklemeye gidiyoruz. Save noktası daha da içeride. Daha doğrusu odaların birinde diye. Ya ben öyle hatırlamıyordum ama gidip bakayım. Hatırlamam normal. Yani en son bu oyunun bu noktası ne zaman geldim. Baya uzun bir süre oldu. Ben buralarda falan diye hatırlıyordum Dediniz ki buralarda bir yerde Burada değil Aha burada evet doğru Buradaymış Benim hatam kusura bakmayın ben yanlış hatırlamışım Ben çok özür dilerim Ben biraz daha şeyle sanıyordum Kapıya ee, Kapının yanında falan sanıyordum Neyse hadi bakalım şimdi iyi artık böyle iyi giyimimizle ee, yardım edeceğiz Arkadaşlarımıza ona buna yardım edeceğiz Bakalım bu görev neymiş Cutthroat Business. Hey, what's up, dog? CJ, what's up, baby? Whoa. Resist sunshine, you can do it for me, eh? Fucking novenas. No, Makka, fight your life. You know it's my time. Yup, my, yup, No, dude, so what's holding you back? Well, hold up, this is video. I gotta see this fool. Hey man, you clean now. You got nothing to worry about. To man that fake ass <gülüyor> oh, but he's terrible. Motherfucker. <gülüyor> <gülüyor> I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. <gülüyor> <That's why> <gülüyor> <gülüyor> öyle miymiş ya? O öyle nereden aldı ki <gülüyor> o adam? Okay. Hadi gidelim bakalım. Evet birisi fazla coşkulu. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. <gülüyor> Elimde M4 ile. Matt çekim video çekimin yapıldığı yere götür Hemen efendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> So natural natural İstersen <gülüyor> <gülüyor> senin için de başkalarının işlerini çalabilirim. Bu konuda yeteneğim var. Nasıl gidiyoruz oraya? Ha, Dümüz ileri ileride gidebiliriz. Şuradan da geçebiliriz. Ama ben sanırım evet. Railern üzerine atlamayı tercih edeceğim. Çok korkunç bir şekilde sonuçlanabilir tüm bu girişim ama evet, galiba öyle sonuçlanacak. Eyvah! Okey kurtardık. Allah'ım kurtardık. Güzel. Bitch, give kolamaca. Ya sen diyorsun şimdi ben burada zorlanırım. Ama ben daha kaptan oldum ben. Kaptan birader ben denizciyim. Denizci reissiz biz. Denizci CJ. Stay away from me. Hocam selam arkadaş mı hangi arkadaş ya var ya hep öyle olur zaten Evet hocam bunu okulunu okuduk okulunu ne diyorsun sen Nasıl kaç? Nereye kaçacağım bakalım? Ben her şeyin okulunu okulda okumadığım şey yok. okulda okumadığım şey yok. Karadan da gideriz. Gemileri karadan da yürütürüz. Ne olacak? Kum çok fena görünüyor bu arada. Çok kötü görünüyor şu an. gözlerimi her şeyim aralıyor. Ah be vay be. Seninle buralardan geçmiştik zaten ya. bulan OG Log. Bir Big kas sattın ya. Havrobotla insan ezberinde demem artık. tekerlerini konuşturmadığım şey kalmadı. Ha sen de tezziye ezmişsin. Ha? Ha? <gülüyor> Mete doğru ışınlandı. rapçi gibi bir rapçi gibi. CJ elinde tüfek var abi ya? Hocam selam. Oci Loku gözden kaybetme, gözden kaybetmeyeceğim. Onu vurmaya çalışacağım aslında ama. O kan senin elinde Oci o teyzenin kanı senin elinde. Teyzenin kanını yerde bırakmayacağız. Yorumları bundan da istiyorum. Teyzenin kanını yerde bırakmayacağız diye yorumlar istiyorum. O yorumları göreceğim. Bak buralar hep grafiti işaretlendi. Kim işaretledi? Ben işaretledim. Yaparım bunları. Çok fena şeyler söylüyorsun orci yok. Biraz sonra pişman olacaksın ha. Aaa Smoke ha. Smoke ha. Bakalım kimin kimin dumanını attıracakmış Smoke ha. Big Smoke. Koca duman Big Smoke be. Koca duman Big Smoke. Koca duman güzelmiş. Koca duman güzel gidiyor şu an. Keşke koca doman şeyin başından itibaren. Bu diğerlerin en iyi pilotu, en iyi kaptanı, en iyi şoförü benim birader, benim en iyi denizcisi, en iyi motorcusu hepsi benim hepsi. En iyi taksicisi de benim. En iyi ee, bir takım girişimcisi de benim. Hanüfendelerle alakalı veya hanımefendilerle veya beyefendilerle alakalı bir takım e, güdüsel şeylerin girişimcisi de benim ama yani o onu çok da söylemeye çalışıyoruz. Gel bakalım sen buraya. Gel gel. Ya her şey halledeceğiz şimdi. Hocam, senin işin bitti galiba ya. Aa, ya bitmiş. Bayağı. You phoning. Ah, ah, Man, you can't prove nothing. Hey Jeffrey, you a buster, straight bitch. You me and my brother in the back. Man, I'm a We all make mistakes. Ain't that right, Alki? You ain't no artist. You's a buster. You's a fake man. I was gonna give you credit on the next album. Man here. royalties. Take that. I got oh, more bitch, too. smack dog shit out your ass. <laughs> Break your face yeah, right here. Motherfucker. You phony. <laughs> Mr. Dog. Jimmy Silverman. Blasting fool's records. Hold up. I'm the manager. You want to talk? Talk to me. Oh, okay. <laughs> Pleasure, gentlemen. <laughs> Let's talk. I'll all right. ass. I need hits. I mean hits. Now what about this guy? This uh, phony. I've got a good mind to sue his ass into next year. Man, get off me you drunk. Hey, Lowe, go get some lunch. You get lunch. Excuse me gangster, I don't think so. <gülüyor> Man, get out of here. Don't, don't be pushing me, don't be pushing me. Ulan OG ulan OG Senin için neler neler yaptık ya. Görev geçildi saygınlığın arttı. Hadi bakalım. Peki beni buraya getiren... Go kartlar nerede? Mini kartlar nerede? Yok. En azından şurada park edilmiş bir araba var. Onu alabilirim. Tam bu ortaya park edilmiş bir araba gibi çok şüpheli duruyor. Hansley. Allah Allah. la. Okay, tamam güzel. Kaydırın arabası hala orada duruyor. Evet hey be. Eğilir hey Aydır. Hocam let's be doing business Eyvallah. Eyvallah. 114.000 dolarımız var artık. 114 bin dolar. Kaybettiğimiz bütün paraları geri alıyoruz. Dur bakalım bu neymiş? Grow for life. Yo yo yo yo. Okay, bunu yapalım o zaman. Yeşiller. Seni didn't mal alışırmaya çalışan kız arkadaşını da hala orada görüyorum. Sweet'te bizden, Sweet'te bir takım şeyleri bırakamıyor böyle. Kötü etkileri bırakamıyor. Ya CJ sen de çok şeysin ha. CJ yapacak bir şeyimiz kalmadı böyle gidip savaşacak Azıcık savaşacak yani. The world's bigger this hood. This is where our lives Hadi çıkıp yapalım hadi hadi de. hadi okay. çıkıp yapalım. Have it your way. Come on. Artık Godfather'ız bro, artık Godfather'ız yani artık Gross sitting Godfather is. So Böyle düşün. Git ve Idle geri al. Dur bir dakika. Hocam. <gülüyor> Hadi gelin gidelim. Gelin gelin gelin gelin gelin. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidiyoruz. Binin. Binin lan. Binin oğlum. Hadi herkes binsin. Gidiyoruz. Bölgeleri geri alacağız. Yok öyle iş. Dört kişi gidiyoruz bu sefer. Tüfek kardeşler ve artı iki. <gülüyor> Ezeceğiz lan dur sakin ol Birkaç balla öldür öldürelim. Birkaç tane öldürelim durun bakalım Sen bir ballasın <gülüyor> Arabayı oradan çekelim ha. Hadi hocam gelin Oradan mı geliyorsun Ha geliyorlar. Ya, o, lan! gözünü döndürdü. Tweet. Böbürleniyor. Bak nasıl öldürdüm diye böbürleniyor. Arka tarafta üç tane daha şey geliyor ama. Neyse MP5 kullanalım azıcık. Bir dakika. Daha tam şöyle çıkacağım. with Oo AK 44'lerle geliyorlar. AK 44 ne ya? Yani? AK 47. Gelin gelin gelin. İkinci dalgadan kurtulun bir dakika. Topu, topu. O AK 47'leri almam gerekiyordu. Onlar hep değerli mermiler. Hayvan gibi şey ediyorlar. Ha geliyorlar. Gidip onları alalım. Hocam diğerlerini siz halledin. Herkes herkesi ben mi vuracağım ya? Vuruyor musunuz? Gidip vuruyor musunuz? Onları vurmuyorsunuz. Aa bak orada adam takılıyor. Azıcık. Dur dur dur dur dur. Sübetin yanına git. Nerede olan şey? Diğerleri nerede? Buraya gelin, buraya, buraya. Öğrencim, gel, gel, gel, gel. On ile öldüreceğim şimdi. Neresin lan? Aa, selam hocam. Sakin, sakin takılıyoruz değil mi? Hiçbir sıkıntı yok. İyiyiz, hayatımızdan. Hayat çok güzel. Hadi iyi görmemiz lazım diyor. <gülüyor> Aferin lan. <gülüyor> Bölge bizim hocam. Devam mı? Başka bir parçayı daha hale geçir. Hemen efendim. Oha benim benim canıma bak. Çok az. Bir dakika bir dakika. Bir dakika can can can. Bir yerden can almamız lazım. Tamam. Hocam gelin. Atlayın. Sweet'in canı bayağı var da, Okey bir sıkıntımız yok. Karşıya geçeceğiz. Karşıdan alamaya devam edeceğiz. E burası bizim bölge olarak görünüyor. Allah Allah. Onları kaybetmeden aslında. Lan, bir tane balla burada. Kime sıkıyorsunuz lan? Hah! başlattım. Nerede bizim için bizimkiler? Hocam orada bizim a... Bir sıkıntımız hey, mı var? Söyleyeceğim gelin güvenli bir yere gidelim. Sweet'in arabası patlayacak şimdi. Ha araba geliyor. Aha, arabalar gitti. Birisi vursun şunu ya. Her şeyinizi ben mi yapacağım? Oğlum vursana da. Adam dibinde. İlk dalgalan parçayı kurtar. Hakikaten parçayı kurtardım ha. Can zırh yok maalesef. Zırh vermiyorlar. Buraya gelin buraya. Şş, buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin buraya. Çeseddeki adam sayısı Allah kahretmesin ya. Neyse salak olan öldü. Diğerlerinin silahı var elinde. Şimdi hocam şöyle yapacağız. Oh, mis gibi. İkinci Algan da kurtardım, mis gibi. Şimdi şey nerede? Hmm. Aha, zır, güzel, zır, can ve zır, sweet. Ee. Hadi dönelim durun dur neye döneriz dur sakin ol ya beni neden sıkıyor lan bana? Şuna binelim bir de şu arabaya binelim. Oh mis gibi. Şurayı de vuralım çünkü. Mis gibi. Savicini yanına git gidiyor. Güzel, hadi evimize dönelim. Güzel, iyi iş yaptık bugün. İyi iş yaptığımızı inanıyorum. Verimli bir gündü. Bol bol bir şeyler yaptık. Ya abi adam uyuşturucu satıcısı ve bol bol da parası var. İşte bir taşta iki kuş. Bak 120 bin dolarımız oldu. Mis gibi 120 bin dolara çıktık baştan. İnşallah para verir. Uraştık yani, güzel mermi de harcıldık. Yap. Aynen öyle. Ooo, <Gülüyor> <Gülüyor> oy 10.000 dolar daha geldi. 10.000 dolar daha geldi. Ben de aslında şu an şey eğilimindeyim. 300 dolar da buradan geldi. Bir de CG'ye gidelim bakalım. Bir de diğer taraftaki CG'ye gidelim. Ben burada bir kaydedeyim. Row for life. Ve ondan sonra herhalde bu büyük pitmanla rahat görevidir. Öyle tahmin ediyorum. Şey değildir diye tahmin ediyorum. Ee, bir duruma bakalım. Oyun durumu. %90.91. Dokuz kadar kaldı sadece. Sadece yüzde dokuz kaldı. Bir de CG'ye gidelim. Büyük bir ihtimalle Met Dog'un malikanesinde o. Bir de oraya gidelim. Ee, sonra videoyu bitiririz artık. Çünkü tahmin ediyorum ki o görevde aslında çok bir şey yapmamız gerekmeyecek. Benim paranı alırım. Mesela 771 şu an kaç dolar gelecek? Hı hı, 1500 dolar falan geldi ha. Hatta 2000 dolar geldi. Düz düz 2000 dolar geldi oradan. 130 bin 771'dir oradaki para. Ulan burada acaba şey var mıdır? Yapmışız mı? Yapmışız. İyi güzel yaptık. Bunlar hep sevindirici haberler. Ballalar orada bekliyor. Bekleyebilirler. Biraz daha bekleyebilirler. Onlara da sıra gelecek. hepsinin sıra gelecek. Burası benim bölgem. Demek teyze sende o. Bu evet. Demek ki her satıcıdan 2 bin dolar falan geliyor. Woow. O zaman bizim bu dünyayı temizlememiz lazım. Bu pislik, bu ahlaksızlardan bizim bu dünyayı temizlememiz lazım. Vay adil seni. Vay adi seni. Ne kadar para bu orada? 4784. Oy baya 2000 dolar geliyor. Ha. Baya 2000 dolar geliyor. Vay adiler. Vay şerefsizler. Vay vay vay vay vay. Şu yaptığınız işe bak. Şu yaptığınız işe bak. Sizin herhangi bir mahalleyi daha temizlemenize izin vermeyeceğiz. Yeter bu kadar. Yeter bu kadar milletin ahlakını bozduğunuz. Milleti zehirlediniz. Sizin zehrinizi temizleyeceğiz bu dünyadan. Buradan çıkalım yukarıya. Arabamın kıçı bayağı sağlam oynuyor ha bu arada. Öyle böyle değil. O da heyecanlandı. Dolarların geldiğini görünce ya <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse 10.000 dolar falan aldık abi. Ya 10.000 dolar alınca seviniyorum ben. E 5 tanesinin temizlenin zaman 10.000 geliyor. Aa kokart gelmiş. Çok güzel. Keşke go kartla falan görevi gitsek. Hatta bu rahatsa bundan sonraki neyse o kadar şey e, olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Video uzatıyorum. Video uzatıyorum. Şuradan seveceğim içeride video uzatıyorum. İki görev daha yaparız. İki görev daha yaparız çünkü bundan sonra tek bir görev kaldı diye hatırlıyorum. Grow for life diye seviyelim. Bu zaten görev değil bir şey ya. Bu dümdüz arabayı süreceğiz. Grow City eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra da yine yanlış hatırlamıyorsam. Sadece tek görev kalmış olacak. Aynen. Azıcık süsüzsüz kalacağım. Hadi ama bu kötü narcotics ralph 20 5 kargo gelecekte onu unutmuşum kargonun gelmesini bekleyip ondan sonra video devam etmek daha mantıklı olur diye düşündüm <gülüyor> Ben de böyle bir sahne hayal ediyorum yakın gelecekti. Bunların devamlıydı. tam olarak. Bu... Ha yok onu hayal etmemiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Look, the whole city Power falan herkes burada. Ulan çok güzel ya. Böyle en iyi, en güçlü müttefiklerimizle ve en iyi dostlarımızla finali doğru yaklaşıyoruz. Bunlar şartlayabiliyor acaba? Mesela Grow Sokağına girdi. Okey, hadi girelim. Şimdi... Şimdi, işin şey tarafı, arabalar yolda patlıyor olacak <gülüyor> Oha yani. Oha. Bu sefer arabayı aşağıya sürmeye gerek yok. Normal düz yoldan devam edeceğim. Bu arabanın altı parlıyor. Liginç. Cici. Evet, şimdi yolları arabalar patlayacak. Yollar alev alacak, arabalar bam diye patlayacak. Tüm arabaların altında ışıklar hâlâ. Evet. Evet. <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> okay, başladı. İnsanlar arabalarında yeni ana hani, televizyon çalıyorlar, yağma yapıyorlar, üflerine saldırıyorlar. Bunlar patlayacak mı? Evet, patlayacak. Bak. Ha bak burası bizim şeyimiz. Paramı toplayayım ben buradan. 2000 dolar, 2000 dolardır. Ya geldim bir sakin yol ya 2000 dolar topladık kızım. Seni yeriz yeriz burada yeriz. Bina yaparım senin. Şey yapmayın bana ulaşmayın. Burada burada şey yok muydu ya? Rella bir yerde sanki bir tane grafiti vardı diye hatırlıyorum. Herkes birbirini dövüyor. Herkes çok çok gergin ortam şu an. Çok gergin. İstanbul'a benziyor şu an ortam. Allah Allah burada yok mu ya? Ha burada vardı. Onu şey hallettik. Tamam, okey. Hadi eve doğru gitmeye devam edelim. Şimdi bunu yapacağız. Bunun sonraki görevde yapacağız. Azıcık tabii böyle videodan ayrı zaman geçirince biraz dinlenme fırsatı buldum. O yüzden enerjim de iyi, gücüm de yerinde şu an. Yiyiz. Sesim de azıcık daha dinlenmiş oldu. Azıcık daha uzun bir video olacak. Seni ezdim. Çünkü neden olmasın. Ben Grosslim sen bal asılın. Gerçekten inanılmaz çirkin bir söylem oldu az önce söyledim. Sevgilimin önünde olay çıkarırsanız evin önünde fena... Aa rider yanıyor. Rider'ın evi yanıyor. Hey. Beni uyarmadın birader. Şu an isyan var şehirde. Hadi bakalım. Get me a call. CJ. Bakalım başkan görevler var. Şu an mesela tek bir görevimiz kaldı diye hatırlıyorum. Şuradan paramızı alalım. 200 dolar falan geldi herhalde. 138.989. bugün çok güzel toparladık inanılmaz mutluyum ya. Bugün hiç inanılmaz mutluyum ya. Rahat görevi satı ağacı bu kadardı o yüzden aradan çıkarmak istedim. Ama hazır bu kadar yapmışken şu an e, gireceğimiz görev acaba gireceğimizi düşündüğüm görev mi? Öyleyse zaten harika zırhımız var her şey yerinde. E, kaç dolar var burada bilmiyorum polisleri dövmüyorlar, birlerini dövüyorlar. Wo wo wo wo wo dostum. Yok öyle benim mahallemde birilerini sıkmak. Biz gireceğiz rastgele, homileri sıkacağız yok öyle bir şey. Wo! Sen Aa parası yok. Ah. İsyan çıkınca dur, bölgeme saldırmıyorlar neden? Çünkü göreve giriyorum. Los Desperados hadi bakalım. Aynen öyle. Kimse gelmeyecek. Güzel. CJ is some serious shit, man. Hey man, I know, man. I went through a lot of shit for this family since you been gone, so I know. What? For yourself, not for the family. Don't get shit confused, nigga. Man, when you gonna give me a break? When you stop acting like you the man. You keep on what you done did. Let me tell you what I did come on, man. Now you do something, you fucking pray, nigga, please. Öyle bir şeyler yanıyor burada. Bu ışıklarınız bozuk. Tam edeceğiz, yardım edeceğiz. <gülüyor> Homileri alıp gideceğiz. Hadi bakalım. Evet. Yes, hey be. Know, right hood, <gülüyor> tamam hadi gidelim y yürü. Alright, yürü. Aa, rahatayım. Hadi gidiyoruz. Okay, o what's 3 right, family... ama yani kıdemliler bunlar, şey değil. Çetin iki adam daha al. Hocam selam. Hoş geldin. Hocam hadi sen de gel. Hoş geldiniz. Gelin gidiyoruz. Gidiyoruz. Ama arabamız yok. 75 dolarımız var. Aha arabamız var. Sezar'ın kendi arabası. Nerede olan bizim? Eleman. Hocam atla atla. Sen kimin sen kimi şey yapıyorsun ha? Kimin bölgesinde kimi batırıyorsun? Hadi gidiyoruz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Whoa. Şimdi here dakika biz nereden gidiyoruz? Sol, sol taraftaki. büyük yolu takip de güzel. Sweet'tir, Sweet sorun çıkarmaz, rahat ol. Wow wow wow wow wow wow dostum wow. Okey yanlış yerden girdik. Yanlış düzeltme var. Burada iki şeyi biz sprey yaptık mı? Yok muydu ya burada bir sprey. Al alo. yanlışa Yanlış, bazı şeyleri yanlış atılıyorum. Okey. Sezar senin arabanla geldik. Böyle yukarı çıkabilir miyiz? Evet. Bunlar senin veteranlar galiba. Hey, Geldik, geldik, geldik. Caesar öldü. Ama geldik ya. Ben nereden bileyim arabanın o şekilde devrileceğini. Her şey çok normal görünüyordu. Neyse hadi baştan gidelim. Buraya nasıl gireceğim şimdi? Hah. Aynen öyle yapalım. Aynen öyle yapalım. Ben CJ'im de abi Katana'yla mı geldiniz gerçekten? O kadar mı düştük ya? Cezar cool. O yüzden cool, Bu Sıkıntı değil, amigos. Hasta la muerte. Bu görev çok şey bir görev ha. Öyle olduğunu biliyorum. Sıkıntı Cezar ve... Seninkileri bölge eğitim ha ...halledeceğiz. edeceğiz. <gülüyor> Süpek kardeşleri durmuş, duymuş muydunuz ha? İttir! İttir! Arkaya kaçtı şerefsiz helikopterden. Oh o tarafa kaçtı. Lan! Bence bunun bir takım siyasi e, tepkileri olmalı yani. Dö Dönültüleri olmalı. Şu an yaptığımız bir şeye hoş bir şey olmaması gerek. Bütün bir şeyi... E, im Oo yakaladım sizi. Ama spreyim yok maalesef. Keşke buralarda sprey olsa. Gördüm! sıkam var lan aha buraya bir hemen şey koyuyoruz ki hatırlamak için daha sonra neler var neler yok yanmaya başladı yakıyoruz hocam yakıyoruz Var ya look it. Oğlum buraya nereye gidiyorsunuz? Nerede benim destekler ya? Yatına kalksınlar CJ dua etsinler. bir halt yapmıyormuşuz. Bütün işi biz yapıyoruz zaten. Grove de de yaptığı bir şey yok. Hepsin CJ yapıyor. Viper's <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> The whole city is a öldü lan adam. Ölür tabii gir zekalı şeyden kılıçla giriyor. Ah aferin lan. Aferin çocukları Aslan parçaları sizi. Aldık mı? Yaptık mı? Devam mı? Kılıçla yolluyorsunuz adam ileri. Tabii ki ölecek. Gelsinler şerifler, Gelsinler. Arkamı... Ölüm, arkam, sağım, solum, söbe. Bitti. Son, son kez to. mi ittiriyoruz? So, final şeyi mi? Son şeyi mi? Home, ya the oh, the oh, oha. oha. Oha vay şerefsizler. Bak nasıl da harcılık büyük başları. Gel gel. Dur gelme bir dakika. Get your Dur. Buradan vurayım seni. Neden vuramıyorum? Ha. Müthiş güzel. Bu kadar basit. İşte bu. CJ, <gülüyor> Tamam S.A. bu C.J. Ne demek? Görev geçildi saygının arttı. Hate be. Fark edilmiş araba. Hemen burada. Ee peşimden mu lütfen. Arkadaşlar siz halledersiniz bizim şunları. Oha! Herkes peşimizden geldi bir dakika. Önce eve gideceğiz. Sonra evden sprey alıp geri geleceğiz. Şu an sprey kutusu bölge mi saldırıyorlar ulan? Bir orayı savunmam lazım bir dakika. Bir orayı savunmam lazım yoksa Fena edecekler bizi. Hocam o patlamasın patlıyor. kaç kaç kaç kaç ayva ayva ayvalar olsun kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç birisi rastgele sıksa gidiyorum şu an. Ben gidip saveleyeceğim. Ben gidip oyunu saveleyeceğim ve böyle kurtulacağımı düşünüyorum. Oh, iyi ki alellerden hasar almıyoruz. Yani öyle bir şeyimiz olması lazım şu an. Çabuk sevle. Canımız full. Bakıyoruz. Şey yerimizde neyse sevdim ben. Ben Neyin Lost Desperados. Aha bu 2018'deki Los Desperados. <gülüyor> okay. Okay. Bu kim? What up, bro? CD <gülüyor> evet. Okay. okay. Halledeceğiz bro, halledeceğiz. <gülüyor> Vurun vurun, herkesi vurun. Love Much love, bro. Much love. Alayım ben onu, 140 bin dolar. Oh, Canım gidiyor mu? Gitmiyor çünkü itfaiyecilik görevlerini yaptık. Tamam, Los Santos çevresinde daha fazla şey alacağız. Bunu neyin yerine geçti? Mesela bunu alınca ee, çiçeğin yerine mi geçti? Yo, ne ne vardı ki orada? Kamera vardı. Kamera vardı herhalde. Sorun yok. Şimdi şimdi bunu daha fazla bölge alınca şey yaptı değil mi? Aynen. 20 çete bölgesi tam olarak. 20 çete bölgesi alınca buraya geleceğiz. Çete bölgelerinde yayında alacağız. Birisi burayı vurmuş. Hiç hoş değil. Gerçekten hiç hoş değil. Çok ayıp. Bu yaptığınız gerçekten çok ayıp. Los Aztecas şeyi. Neredeydi lan o? Bunların bir tanesinin üzerinde yazıyor hocam. Aha. yapabiliyor muyuz? Yap. 52. boyandı. Toplamda 100 tane var. Kaldı 48. Evet. Dışarı çıkıyorum. CJ'in yakışıklı yüzüne bir daha bakmanızı, şu karizmaya bir daha bakmanızı rica ediyorum. Ondan sonra duruma bakıyoruz. %91.98 Kaldı %8.02 Geriye sadece %8.02 kaldı. Bunları da artık yayınlarda yapacağız. Bunun büyük bir ihtimalle yarımı yani bu aslında %92.5 olacak. yarımı final görevi. Bunun dışında spreyler, boyalar yani grafitiler, fotoğraflar, atnalları ve de medyeler bu dördün bu dördü collectible'lar. Bunları yayında yapacağız. Ee, bir beşinci da buraya ben şey diye ekliyorum. Import-Export görevleri. San Fierro'da o limandaki araba ithalat ihracatında. Onları da yayında yapacağız. Ee, bir de tabii e, yine yayında tüm bunları yaptıktan sonra e, bir de durumu baştan baktıktan sonra döneceğiz. Bölge geçirip ondan sonra final görevine koşacağız. Az kaldı. Az kaldı. Tabii bu oyundan sonra ne yapacağımız da belli kafamda. Ee, Yeni güzel güzel şeyler yapacağız ama çok az kaldı. Değerli dostlarım, değerli apıklarım ee, sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu Sanra's denen dillikte de benimle birlikte e, bu maceraya atıldığınız için. E, Like'larınız ve yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. Bana verdiğiniz destek için de çok teşekkür ediyorum. Gözüm orada itfaiye aracına takıldı bana mı çarpacak çünkü hızlı ve dengiz bir şekilde geliyordu diye şey yaptım. Yok bana gelmiyordu herhalde. Bekliyorum bakalım. Hayır, rastgele oraya buraya çarpıp bir şey yapıyor. Tamam, güzel. Evet, çok teşekkür ederim. Sonraki yayında, videoda, içerikte, oyunda artık ne olursa görüşmek üzere. Hayatlı, yüksek çözünürlükte huzurlu, mutlu bir keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.